Uygulamalar ekranı sayfa 1.3 ara. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu <gülüyor> yazılım güncellemesi. Telefonuma küçük boyutlu yaklaşık 100 küsür megabayt bir boyutu var. Yazılım güncellemesi geldi. <gülüyor> Şimdi o yazılım güncellemelerinin Pardon güncellemesinin yeniliklerini göstereceğim size tabi canlı canlı güncellemeyi yapmayacağım kaydı bitirdikten sonra yapacağım güncellemeyi ee, bir de güncellemeyi programla özelliğini göstereceğim bu özellikten nasıl istifade edebileceğinizi e, göstereceğim tabi dolaylı yoldan güncellemeyi programla seçeneğinin ne demek olduğunu da göstermiş olacağım Hemen e, ayarlara girelim ayarlar. ayarlar yazılım güncellemesi mevcut sayfa ayırıcı dışında Evet burada e, ayarların en üst kısmında da gösterdi zaten bakalım bu başlığın altında ne varmış sonra düğme. Güncelle düğme sonra düğme sonra ve güncelle seçenekleri varmış sonra düğmesine bastığım zaman Ayablar. Ayablar. Ba başlığın üstündeki e yani ayarlar başlığının üstündeki e güncelleme bildirimi kayboldu Şimdi aşağı iniyorum ayarlar 35 öğleden 26 35 arasındakiler gösteriliyor. Yazılım güncellemesi, indir ve yükle. Y, 31 bölü 35. Yazılım güncellemesi, indir ve yükle. Y. Y Ye dediği yeni içerik var. Yani indirilmiş bir yazılım var. Onu e, yükleyeceğiz. İndir ve yükle dediği, önce indir, sonra kur. Ama ben indirdiğim için indirme işlemini beklemeyeceğiz. Giriyorum buraya. Yazılım güncellemesi. Y Bu arada ben bir şunu... otomatik üzerinden otomatik indir yazılım güncellemeleri birlik ağına bağlanıldığında otomatik olarak indirilir İşaretli, kullanımda anahtar 2/5 etkinleştirilmek için iki kez dokunma ee, devamlı açık tutarım bu olduğu zaman yazılım güncellemeleri otomatik indirilir ara düme liste dışında. Son güncelleme, son güncelleme 24 Ağustos 2022 tarihinde 19.45 saatinde yüklendi. 4. İndir ve yükle, son kontrol tarihi. 21 Eylül 2022 mobilyalar yoluyla indirme yapmak ki küsretlerin uygulanmasına neden olabilir. Mümkünse bunun yerine viva yoluyla indirim. Y. 1 bölü 5. Etkinleştirilmek için iki kez dokunma. Bu da küçük bir bildirimdi. Burada da y diyor. Yani yeni içerik mevcut. Yeni yeni bir içerik mevcut olduğunu söylüyor ki o içerikte zaten bu yazılım güncellemesi. Açıyorum burayı. Yazılım güncellemesi. Yukarı gezinir düme liste dışında. Yazılım güncellemesi. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? Neleri kontrol edebiliyoruz? Neleri görebiliyoruz? Bakalım. Güncelleme yüklenmeye hazır. Evet. Güncelleme dosyası indirilmiş olduğu için güncelleme yüklenmeye hazır diyor. Daha önceden indirmemiş ve şimdi indiriyor olsaydım bunun yerine aşağıda bir bar çubuğu görünecekti. Sürekli ilerleyen bir bar çubuğu. Telefonunuz güncelleme yüklendikten sonra yeniden başlayacak. Evet. Böyle bir bildirim var. Yenilikler. Yenilikler güncellemenin içeriği hakkında bilgi edinin. Evet. Güncellemenin içeriği hakkında bilgi edinin diyor. Bakalım. Bu güncellemenin içeriği hakkında bilgi edinin. İşlevlerin genel kararlılığı iyileştirildi. Yazılım güncellemesi biraz sınırlı kalmamak üzere şunları içermektedir. Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri. Yeni ve veya geliştirilmiş özellikler. Airflow Minds üzerinde başka iyileştirmeler. Cihazınızdan en iyi sonuçları almak için lütfen cihazınızı güncel tutun ve yazılım güncellemelerini düzenli olarak kontrol edin. Şu adresten daha fazla bilgi edinin. www.https2.üstü.sansungmobile.com.smtre115p.tur.html Bağlantılar kullanılabilir, görüntülemek için aşağı ve sonra sağ hızlıca kaydırma hareketini kullanın. Evet burada böyle bir e, bilgi var. Şöyle devam edelim. Yazılım güncellemesi bilgileri. Sürüm a 115 kıskısını geçelim. Dikkat. Güncelleme sırasında telefonunuzu acil durum aramaları için bile kullanamazsınız. Güncellemeden sonra bazı hayatlar değişebilir. Bu güncelleme kişisel verilerinizi etkilemeyecektir. Ancak her ihtimale karşı verilerinizi yediklemek her zaman iyi bir fikirdir. Evet böyle de bir dipnot düşmüşler güncellemenin altına. Yüklemeyi kilogramla düğme. Etkinleştirilmek için iki kez dokunma. Şimdilükle düğme. Şimdilükle düğme. Yüklemeyi programla ve şimdi yükle düğmeleri var. Şimdi yükle düğmesini basarsam birkaç saniyelik beklemenin ardından telefon kapanır ve güncellemenin yüklenmesini başlatmak üzere yeniden açılır ve güncelleme o saniyede, o dakikalarda daha doğrusu yüklenir. Şimdi yüklemeyi programla seçeneğine bakalım. Şu saate otomatik yükleme. 01 saat düğme. Burada saatlere, günlere, dakikalara göre programlayıp işiniz bittikten sonra tamam düğmesine basabilirsiniz. Yazılım Ama ben bunu yapmayacağım. Ee, şimdi yükleyeceğim bunu. Bu videoyu bitirdikten sonra tabii. Hiçbir yazılım güncellemesini programlamam ben. Bekletmem. Geldiği zaman hemen yüklerim. Yazılım. Atto halde iş. Atto